Dün Nasdaq piyasayı hafif de olsa yeşille kapatmayı başardı. Bitcoin'de kayıp vardı. Özellikle Asya piyasasından epey bir darbe yedik. Neden olduğunu bilmiyor açıkçası. Çok önemli bir gelişme yok. Ama esas büyük haber tabii Tesla'ydı. Tesla piyasa kapandıktan sonra raporlama yaptı ve epey sert düştü. En azından kısa vadeli traderlar Tesla'daki gelişmeleri pek beğenmediler. Ben bugün ne yapacağım size için? Tesla'da ne oldu, ne bittiğini çok somut önce verilere dayanarak anlatmaya çalışacağım. Bilançosu, açıklamalar, neler var burada. Daha sonra önünüze ayrı iki hikaye koyacağım. Bu hikayelerden bir tanesi ayıların sevdiği hikaye. Tesla'nın kötüye gitmeye dair, küçüldüğüne dair, artık kâr edemeyeceğine dair. Bir de boğaların hikayesi var. Benim hikayem o. Tesla'nın aslında burada epey stratejik gittiğine dair. Artık hangi hikaye beğeniyorsanız karar sizin olacak. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Açık olmak gerekirse ben bir test yatırımcısıyım. O yüzden anlattıklarım biraz taraf gir de olabilir ama dikkatli dinlemenize fayda var. Her şeyden önce benim YouTube kanalı üyelerim ve Haddin Aşk üyeleri dün zarar etmediler. Çünkü onları gayet net şekilde uyardım. Kısa vade için acı dolu günler bizi bekliyor olabilir dedim önlemlerini aldılar. Aslında pazartesi günü yaptığım videoda da hafta içerisinde beklenen bilançolarda Tesla'nın en tartışmalı bilanço olduğunu ve riskli olabileceğini genel katılımcı üyelere de söylemiştim. Ama hep detay istiyorsanız, detaylı takip etmek istiyorsanız kanalıma iyi olmanıza fayda var. Bir diğer önemli mesele de Burada defalarca söyledim. Twitter hesabımda defalarca paylaştım. Telegram hesabım yok. Telegramda sizlerle sohbet etmiyorum. Telegramda sizlerden coin istemiyorum. Ben hiç bu tip işlerin içinde değilim. Ben alt coinlerde bile zaten yokum diyorsunuz. Sadece Bitcoin kendim alıp bir kenara koyan çok basit bir yatırımcıyım. Lütfen böyle gazlara gelmeyin. Biraz önce de yine savcılığa gitmek zorunda kaldım. Yeni bir şikayet dilekçesini vermek zorunda kaldım. Çünkü sürekli yeni hesaplar açılıyor. Bu dert sadece benim başımda değil, bütün fenomenlerin başında. Lütfen kanmayın. YouTube'da, Twitter'da bizler gibi paylaşımlarda bulunan gerçek fenomenler asla sizden Telegram üzerinden coin istemezler. Güvenmeyin böyle şeylere, lütfen inanmayın. Ne diyeyim bilmiyorum. Çok üzülüyorum. Bugün yine bir arkadaşımız mağdur olmuş. Engellemeye çalışıyoruz. Dava açıyoruz. Fakat Telegram'da bir şey yapılamıyor maalesef. Sizlerden ricam siz de lütfen gidin Bora Özkentli'ye girin. Şu yandaki fotoğrafta görüyorsunuz. Oradaki sahte hesabı. 5000'de takipçisi var. Nasıl oluyor anlamıyorum. Onu şikayet edin. Kapattırmaya çalışın. Bilmiyorum. Başka yapacak pek bir şey yok. Tekrar dönelim biz Tesla hikayemize şimdi. Tesla'nın dün gelen bilançosu aslında beklentileri karşıladı. Hisse başı kar beklentisi 86 sentti gerçekleşen 85 sent. Satışlardaki beklenti 23.3 milyar dolardı gerçekleşen 23.3 milyar dolar. Peki neden hisse halde sert düştü? Sebebi gayet basit. Brüt kardaki hayal kırıklığı. Brüt kar en çok endişe ettiğimiz konuydu bu sefer. Niye? Çünkü Tesla Amerika Birleşik Devletleri özellikle çok büyük indirimlere gitti. Diğer ülkelerde de bu indirimler yayıldı. Bunun kar marjı üzerindeki etkileri tartışılıyordu. Operasyonel verimlilik, lityum maliyetlerinin azalması gibi faktörler acaba bunu ne kadar telafi eder? Ölçeklenme sayesinde ne kadar ekstra kar gelir? Almanya'daki ve Teksas'taki fabrikaların üretiminin gittikçe genişliyor olması bize ne getirir merak ediyorduk. Çünkü bu kadar düşen fiyatlarla kar marjı geriye giden endişesi vardı. Burada kendimize bir eşik çizgisi çizmiştik ve %20'nin üzerinde olmasını istiyorduk. Maalesef şurada görüyorsunuz orada olamadı. %19.3 genel brüt kar elde edebildi Tesla. Bu yine sektör ortalamanın epey üstünde bir rakam ama geçmiş dönemlerle kıyaslayacak olursak bir düşüş olduğu belli. Bu düşüşün temel sebebi de fiyat indirimleri. Büyük karlıktaki bu düşüş tabii esas faaliyet karlarına da yansıdı. Tesla esas faaliyet karlarının rekorları kıran bir şirket. Bakıyorsunuz 2022'de aynı çeyrekte yüzde 19 büyük kar var. Şimdi bu yüzde inmiş durumda. Hatta bir önceki çeyrekle kıyaslayayım. Orada yüzde 16 oraya. Kıyaslayınca çok düşük çıkıyor %11.4. İşte piyasa bundan hiç hoşlanmadı. Bunu sert cezalandırdı. Sorunun bir bölümü bu. İkinci bölümü de Ciro'daki büyümeden yeterince tatmin olmadılar. Ciro'lardaki artış %24 seviyesinde. Şurada görüyorsunuz geçen yıl aynı çeyreğe göre. Oysa araç satışlarındaki artış %36 civarında. E nasıl oluyor da böyle bir kayıp var burada. Sebebi gayet basit yine. Fiyat indirimlerinden dolayı. Ortalama araç satış fiyatının düşmüş olması. İşte bunlardan dolayı Tesla aslında hedefi tutturmasına rağmen dün borsa bundan hoşlanmadı. Hoşlanmayacağı zaten tahmin ediyorduk açıkçası ve sandığımdan biraz daha sert şekilde hisseyi düşürdü. Başka neler vardı raporda? Birkaç önemli veriyi daha paylaşmak istiyorum. Öncelikle üst yönetimin bir takım değerlendirmeleri vardı. Dedi ki Ciro'da artışımız var %24 aslında yani böyle bir resesyon konuşulan dönem için muazzam bir artış ama Wall Street beğenmedi. Bunun temel sebebi daha fazla araç sattık. Diğer iş kodlarımızda büyümeler var. Bunun üzerine duracağım. Burada çok önemli gelişmeler var. Öte yandan araçların ortalama fiyatları azalmış durumda bir de kur farkından Ciddi bir darbe yedik. Kabaca 800 milyon dolar. Nereme kur farkından darbe? Amerikan doları yüksek olunca değeri yurt dışında yapılan satışların... Bilançoya yansıması olumlu olmuyor. Çünkü orada atıyorum TL ile satıyor. Şimdi Türkiye'de başladı mesela. Onlar pek olumlu yansımıyorlar. Zaten bu 800 milyon doları ekleseydik tabana yine kendimizi çok iyi hissediyor olacaktık. Burada sevilmiş yön şu anda yavaş yavaş Amerikan dolarının gücü zayıflıyor. Diğer kurlar karşısında bu belki ikinci çeyrekte biraz daha olumlu gelir. Karlılık tarafına baktığımızda bizi etkileyen konular işte ortalama fiyatı düşürdük ona etkilendik diyor. Enerji tarafında ve hizmetler tarafında iyi kar artışlarımız var. Bunun üzerine biraz sonra duracağız. Araç satışlarımızda ciddi bir art bir var bir yandan amacık ciddi maliyetlerimiz var neden yeni ürünler geliştirmeye çalışıyoruz özellikle 4680 pillerde bir geliştirme masrafı var epeyce çok diğer tarafta yüksek maliyetlerle uğraştığımız konulardan bir tanesi belli ham malzemelerde oldu bu beni şaşırdı açıkçası biraz çünkü genel olarak emtia fiyatları geriye gidiyor lojistik masraflarımız biraz arttı büyümeden dolayı hizmet giderlerimizde de böyle bazı artışlar var diyor nakit tarafı nakit tarafı biraz can sıkıcı Normalde Tesla'dan çeyrek başına 1-1,5 milyar dolar civarı serbest nakit akışı üretmesini isteriz. Bu çeyrekte 440 milyon dolar geldi. Bu iyi değil. Neden iyi değil? Çünkü Tesla'nın büyümek için paraya çok ihtiyacı var. Bu net nakit akışın düşük olması iki sebebi var. Bir tanesi tabii karlardaki azalma demin konuştuk. İkincisi de çok yatırım yapıyorlar. Şu anda Meksika'da bir fabrika yatırımı başladı. Çin'de dev bir batarya yatırımına başladılar. Semi fabrikasında yani kamyon fabrikasında büyütmeler var. Amerika'da Latrop'ta yine pil fabrikasında büyütmeler var. Bütün bunlar tabii nakit yiyen şeyler. Tesla ileride nakite ihtiyaç duyabilir mi? Onu konuşacağız. Nakit rezervi iyi. Ama biraz ekleme bu ay düşük oldu denebilir. Baktığımızda araç satışlarını daha evvel konuşmuştuk. Ondan sonra çok durmayacağım ama burada önemli olan konu envanterde durum ne? Envanterden çok ediliyordu Baktığımızda hakikaten 15 güne gelmiş ortalama envanter. Yani Tesla 2023 son çeyrekte elindeki arabaların satması 15 gün sürüyor. Bu sektör ortalamasının epey altında. Fakat geçmişe bakınca 3 gün, 4 gün, 8 gün, 13 gün, 15 gün gibi gidiyor. Bu biraz yine piyasaları korkutan konulardan bir tanesiydi. Bunu tabii şöyle yorumladılar akşam. Dediler ki... Bu artışın temel sebebi lüks modelleri olan SBX'deki envanter artışı. Onun da sebebi bunlarda biz ihracatı çok büyütüyoruz. Bu araçların çok büyük bölümü yollardaydı. Hakikaten temel modeller olan Model X ve Model Y'de bu kadar sıkıntı yok. Ama piyasa yine bundan hoşlanmadı. Tesla'nın şu solar işi yani güneş paneli işi bir türlü bir yere gitmiyor. Yine çok kötü satışlar var burada görüyorsunuz. Bir önceki döneme göre de küçülmüş. Keşke o işi iptal etseler. Hani buna bahane olarak hava durumunu verdiler ama pek kafama yatmıyor. Sevindirici haber ama batarya tarafında. Batarya tarafında çok ciddi bir tırmanış var. Geçen sene bu dönemde 846 megabattlık batarya satışları vardı. Bu dönemde bu 3.889 olmuş Yani geçen yıla göre %360'lık artış. Çok ciddi rakamlar var burada. Detayına biraz sonra geleceğiz. Hizmet tarafında belli büyümeler var. İşte süper şarjlarda artışlar var. Yani aslında Tesla büyümeye devam ediyor. Fakat demin de dediğim gibi temel sorun kâr marjında. Bu arada üretim kapasitesinin artışlar da sevindirici. Tesla'nın bu yıl hedefi 1 milyon 800 bin araç üretmek. 2 milyon kapasiteyi buldular. Özellikle Berlin ve Texas fabrikası iyi gidiyor. Berlin, texastan daha iyi gidiyor. Beni şaşırtan konulardan bir tanesi. Burada görüyorsunuz farklı fabrikalarda farklı modellerin üretim kapasitelerini. Cybertruck'la ilgili henüz fabrikada hat kurulmaya devam ediliyor. Tooling diyorlar buna. Tesla Semi yani tır çekicisi şu anda pilot üretiminde. Roadster ve küçük araba Robotaxi and others dedikleri de henüz geliştirme aşamasında. Ama ciddi bir üretim kapasitesi artışı var burada. Bu sevindirici. Yani bu yıl eğer yeterli talep varsa 1.800.000 arabayı satmaları konusunda bir sıkıntı yaşamayacaklar. Cybertruck'la ilgili birkaç detayda paylaştılar. Bu yıl üçüncü çeyrekte bundan ilgili bir lansman günü olacağını ve arabaları teslim etmeye başlayacaklarını söylüyorlar. Burada görüyorsunuz fabrikada epey bir kuruluyor. Tabii heyecanla bekliyoruz. Çok özel bir araç bu. Elon Musk da dün katıldığı toplantıda öyle söyledi. Diğer üretmiş hiçbir araca benzemiyor. Sonra ne olacak merak ediyorum. Çok ciddi bir ön sipariş var. O ön siparişleri bugünkü üretim temposuyla 10 yılda falan ancak teslim ederler. Bakalım neler olacak göreceğiz. Buraya da heyecanı bekliyoruz. Sevindirici başka iki konu. Bir tanesi otonom sürüş tarafında. Test araçları yoldan sürekli veri topluyorlar. Bunlar aracın tam otonoma dönüşmesi konusunda çok çok önemli. Bu konuda ciddi yol alınıyor gibi gözüküyor. 150 milyon mil yol verisi topladık diyor. Müthiş bir rakam tabii bu. Başka hiç otom üreticisinde yok. Bir yandan da hizmet gelirleri böyle bir kıpırdamaya başlamış. Hizmet için zarar zararı bir şu anda bu tarafta bir büyük kar elde etmeye başlamışlar yüzde sekize yakın bu da adım adım tırmanıyor. Tabi burada yollardaki araç sayısı artınca buradaki gelir de artacaktır. Bu tabloda Tesla'nın ürün satış grafiğini görüyorsunuz. Artışlar tam gaz devam ediyor. Biraz daha düşük fiyatlarla da olsa bu konu bir sorun yok. Geçen sene aynı çeyreğe göre 136'lık artış var. İşte bu tablo can sıkan tablolardan bir tanesi. Bu artışlar, satış adet artışları ciroya tam yansımamaya başladı. Yani bu çeyrekler en öyle gördük. Burada görüyorsunuz bir önceki çeyrekten biraz daha az bir ciro var. Oysa adet bak baktığımızda %5'lik artış vardı. İşte burada fiyatların devreye girdiğini görüyoruz. Brütkarlar çok tırmanmıştı. Özellikle COVID döneminde piyasada araçla biraz kıt olduğu için Tesla fiyatlamayla istediği gibi oynuyordu. Şimdi onlar tabii daralıyorlar. Burada görüyorsunuz mavi çizgide bir daralma var. Bir önceki çeyrekte %25'e yakın brütkar vardı. Bu çeyrekte %19'lara indi. Esas faaliyet karında %19'larla gidiyordu. Şu anda %11'leri düşmüş durumda. Bundan yine borsanın hoşlanmadığı haberler. Nakit akışı tarafı pozitif hala. Şurada iki kere geçmişte negatife düşmüş. Pozitif ama bir önceki döneme göre veya ondan önceki döneme göre çok ciddi azalma var. Bir önce de bahsettiğim bunun iki sebebi. Bir, kar marjlarında azalma var. Bu tabii ki nakit akışı olmamışla etkili. ikinci Tesla çok yatırım halinde şu anda. Onlar da nakit akışını yiyorlar. Biraz endişe verici açıklası Yani ben onun bir milyar doların üzerinde durmasını hep istiyorum. Çünkü 400 milyon dolar bu büyüklükte bir şirket için bir anda Negatife dönebilecek bir konu. Bu durumda Tesla'nın yeniden borçlanması gerekebilir veya hisse senedi ihracı. Bu da yine borsanın hoşlanmadığı haberlerden bir tanesiydi. Öte yandan nakit inşası devam ediyor Tesla. Bugün baktığımızda 22 buçuk milyar dolara yakın nakitleri var. Eh borçlu değil bu şirket pek. Yani normal ticari borçlara haricinde yok, kedileri büyük bir yönü ödemiş durumda. Burası rahatlatıcı Tesla'nın savaşacak ciddi bir gücü var ama o cephaneyi biriktirme hızında azalma var. Beni bu tablolarda en mutlu eden haberlerden bir tanesi burasıydı işte. Görüyorsunuz Batarya tarafındaki acayip büyümeyi. Elon Musk geçmişte bu işin Tesla otomobil tarafı kadar büyük olabileceğini söylemişti. Büyüme çok çok ciddi. Biliyorsunuz şimdi Çin'de bu konu bir mega fabrika inşası başlıyor. Amerika'da laptop'taki fabrika da büyütüyorlar. Bu bizim yeni büyüme motorlarımızdan bir tanesi olacak. Çok sevindirici. Gelecek çeyrekler olacak göreceğiz. Ama işte her şey gelip bu tabloya dayanıyor. Otomobil bütkârlığındaki büyük artışlardan sonra son 3 çeyrektir aşağı doğru gidiyoruz. Bu yatırımcıları korkutuyor. Şimdi buradan sonra işte iki senaryo gelelim. Bütün verileri önünüze koymaya çalıştım. Tesla büyüyor ama karlılıkta azalma var. Nakit akışında hafif bir bozulma görüyoruz şu anda. Batarya tarafında yeni bir büyüme var çok hoşumuza giden Otobüs satışlarında bir sıkıntı yok gibi. Dün ile Musk yine siparişlerin adedi toplam üretim kapasitemizin üstünde dedi. Bu dönem sonlarında yaşanan fazla envanter gibi ve dojistik sorunlarına kaynaklanıyor dedi. İnanıp inanmamak size kalmış. Ama burada senaryo iki ayrılıyor. Ayılar diyorlar ki bu çok kötü. Tesla artık rekabette çok zorlanmaya başladı. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri de ve dünyada tabii ekonomik sıkıntılar da var. Faizler artmış durumda. Bir yandan çok rekabet giriyor. Tesla'nın başı dertte. Oysa benim gibi boğaların olduğu bölge zaten bunları aşağı yukarı böyle bekliyordu. Yani ben %20'nin üzerine bir kar marjı olur diye umuyordum. Olmadı. Birazcık altındayız. Bazen sembolik konular çok çok önemlidir. Ama biz bunu zaten bekliyorduk. Çünkü Elon Musk açıkça söylemişti. Biz 2023 yılını bir fırsat olarak görüyoruz. Biz otomotiv sektöründeki karlılıkların çok üzerine karlara sahibiz. Etikli otomobilleri kimse karlı üretemiyor. Bir tek biz karlıyız bu konuda. Bunu kullanacağız ve piyasada büyük bir dominansa ele geçireceğiz. Neden bu dominansın peşinde? Neden karlardan taviz vermeye razı. Çünkü diğer otomobil firmalarından farklı olarak biz ileride bu otomobiller üzerinden yeni para kazanma fırsatlarına sahibiz. Nedir burada temel konu? Otonom sürüş. Yani ileride biz bu arabaları otonom sürüş yazılımımız tam hazır olduğu anda bu yazılımı satmaya başlayacağız. Tam otonom işte kısmi otopilot vesaire gibi. Bir yandan araba filosu artınca servis gelirlerimizde artış olacak. Araba şarj gelirlerine artış olacak. Arabaları internete bağlama gelirlerine artış olacak. Tesla sigorta işine girmiş durumda. O haftalar artış olacak. O yüzden biz bu dönemi bunun için değerlendirmek istiyoruz. Kar marjımıza taviz vereceğiz ama adeli çok artıracağız. Piyasada o kadar çok araba olacak ki biz bunlara ileride zaten para kazanmanın yollarını bulacağız. FSD yani full self drive yazılım oldukça pahalı bir yazılım. 10-15 bin dolarlar arasında galiba fiyatı şu anda tam hatırlamıyorum. E, onu bir ekleseniz zaten buraya işler değişecek ama şu anda onu pek satmaya çalışmıyorlar çünkü tam hazır değil. Çok ilerlemiş durumda yeni gelen videolarda otonom sürece çok yakın olduğumuzu görüyoruz ama tam orada değil hala. İşte bunu bir yandan bitirmeye çalışıyorlar. Demin anlattım yoldan toplanan veride çok büyük artış var yapay ile çok uğraşıyorlar ve öyle bir noktaya geleceğiz ki diyor. Bütün bu araçlara FSD'yi satmayı başaracağız diyor, o zaman işler değişecek diyor. Böyle baktığımızda önümüzdeki dönemde karlar daha da geriye gidebilir, bunu görmemiz gerekiyor. Çünkü fiyat indirimleri devam ediyor. Yani hatta dün bilanço açıklamadan önce bile fiyat indirimleri geldi. Ve fiyat indirimi kadar maliyete hemen gidip indiremiyorlar. Bunu görüyoruz zaten, o kadarını beklemiyorduk. Maliyetlerde bir miktar düzelmeler olacak hala, niye? Çünkü Texas fabrikası ve Berlin fabrikası ramp-up ediyor, yani oralarda üretim gittikçe artıyor. Bu bizleri rahatlatacak, oraların verimi artacak. Bir yandan batarya tarafından, hizmet tarafından yeni kar kalemleri geliyor. Ama fiyatları öyle bir düşüyorlar ki o kadar hızlı düşüyorlar ki bu tabii karlara olumsuz yansıyor. Tesla'ya gelen eleştirilerden bir tanesi neden sırf fiyat savaşı yapıyorsun? Neden reklama girmiyorsun, tanıtıma girmiyorsun? Haklı bir eleştiri olabilir çünkü aslında dünyada ettikli arabaların ne olduğu bilmeyen hala çok fazla insan var. Tesla'ları çok pahalı olduğunu düşünen çok fazla insan var. Avantajları bilmeyen çok fazla insan var. Onları eğitmek, iletişim yapmak onlara yararlı olabilir ama... Elon kafası öyle çalışmıyor. Elon Musk ilhamını Henry Ford'dan ve Ford T modelinden alıyor. Biliyorsunuz Ford T tarihte en çok satan otomobillerden bir tanesi ve dünyadaki otomobil pazarının büyük bölümü ele geçirmişti. O güne kadar daha atölye tipi yerlerde elle üreten otomobiller varken Ford T seri üretimi başardı ve çok uzun bir süre boyunca hiç reklam yapmadan sürekli fiyatları indire indire indire piyasayı domine ettiler. Bakın size burada birkaç rakam vermek istiyorum. Ford'un arabaları 3 dakikalık aralıklarla önceki yöntemlerden çok daha hızlı bir şekilde hattan çıktı ve daha önce 12.5 saat olan üretim süresini 1914'e kadar 93 dakikaya indirdiler ve bir yandan da daha az insan gücü kullandılar. 1914'te Ford diğer tüm otomobil üreticilerinin toplamından daha fazla araba üretti. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde modelye en çok satan araç pick-up'ları bir kenara koyarsak başka pek çok ülkede de rekorlar kırıyor modelye. Yani o yönden benzer bir yolculuğu var. Model T büyük bir ticari başarıydı ve Ford 10 milyoncu arabasını yaptığında dünyadaki tüm arabaların yarısı Ford'tu. İşte Elon Musk'ın da oynadığı oyun bu oraya kapağı atmaya çalışıyor. Çünkü inancı şu eğer araç parkımızı çok büyütürsek bir de bunları otonom suyuşla buluşturursak insanlar arabalarından para kazanırsa bunları otonom taksi olana katarak kimse bizi durduramaz. Ford'a dönelim o kadar başarılı ki Ford 1917 ile 1923 yıl arasında hiç reklam yapmadı. Bunun yerine Model T o kadar meşhur oldu ki insanlar onu bir norm olarak kabul etti. Şu anda Model Y bu yolda gidiyor. Tesla'nın inşallah yakında çıkaracağı 25 bin dolarlık araç bunu biraz daha da genişletecek bir araç olacak. Çünkü fiyat iyice avantajlı hale geliyor. Şu anda Model Y ve Model 3 Amerika Birleşik Devletleri'nde fosil yakıtlı araçlarla aynı fiyatlara satılıyorlar. Ortalama da şu anda Amerika'da 46-47 bin dolarlık fiyatlar var. Model Y'de ve Model 3'te 40 bin dolarlık araç var şu anda teşviklerden de yararlanınca. Toplamda 15 milyondan fazla model T üretildi ve 1925'te günde 9.000 ile 10.000 ya da yılda 2 milyon arabaya ulaşarak sadece 260 dolarlık bir fiyata, bugünkü 4.017 dolara geliyor. Zamanı diğer tüm modellerine daha fazla üretildi. Ta ki 1972'de Volkswagen'in kaplumbağası üretime başlayana kadar da en çok satan otomobil olarak kaldı. İşte bunun peşinde Tesla üretim verimlikleri artırmaya çalışıyor, ölçeklenmeye çalışıyor, fiyatları aşağıda tutuyor, arabanın üzerinde ekstra konulardan gelir elde edecek modele oynuyor. Bu sayede rakipleri de öldürüyor, rakiplere büyük zararlı ettiriyor. Muhtemelen fosil yakıtlı araç üreticilerinin özellikle piyasaya girmesini tamamen engelliyor ve bir norm haline gelmeye çalışıyor. Şimdi bu tezi satın alırsanız, Tesla'nın fiyatları şu anda çok güzel. Hayır, diğer tezi satın alırsanız, yani ayıların tezini, Tesla'nın fiyatları çok pahalı. Hisse senedi fiyatından bahsediyorum. Size kalmış karar. Benim kararım belli. Ben bugünü bir Fırsat olarak görüyorum. Tekrar alıma başlayacağım. Tesla buradan bir miktar daha aşağı gidebilir diye düşünüyorum. Ama toplamaya devam edeceğim. Ben çünkü bu şirketin yapmaya çalıştıklarını Henry Ford'un Ford T'sinde yaptıklarına, Toyota'nın Corolla'da yaptıklarına, Volkswagen'in Kaplumbağa'da yaptıklarına mezetiyorum Bu oyunun içinde olmak istiyorum. Üzerine de yapay zeka ve batarya geliyor. Beni çok heyecanlandırıyor. Siz de eğer daha fazla hisse senedik bazında detay veri bilgi almak istiyorsanız lütfen katıl düğmesine basın aşağıda. Ve aramıza katılın. Gelecek hafta açıklanacak bilançolarla ilgili kulüp ve YouTube üyeleriyle paylaşımlarım olacak. Onları kaçırmamış oluruz. Sevgiyle kalın avuçla her zamanki gibi soru ve yorumlarınızı bekliyorum.